Hepimiz daha şanslı olmak isteriz. Çünkü şans başarı yolunda en az çok çalışmak kadar önemli. Fakat bazıımız biraz şanslı doğuyor, bazılarımız şanssız. Yoksa öyle değil mi? Yoksa şansımızı kendimiz değiştirebilir miyiz? İşte bu bölümde onun üzerine duracağım. Eğer 2023'ü daha şanslı geçirmek istiyorsanız bu bölümü mutlaka sonuna kadar izlemelisiniz. Neden? Çünkü bu bölümde 4 farklı şans tipi olduğunu, bunlardan bir tanesi üzerine yapabileceğimiz hiçbir şey olmadığını, tamamen kısmete dayandığını diğer üçünü ise kısmen bizim kontrolümüzde olduğunu ve eğer üzerine gidersek daha şanslı olup şans kapılarının sonuna açabileceğimizi size anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız 2023'ün ilk videosunda beraberiz. 1978'de sinir bilimci Dr. James Austin bir kitap yazdı. Chase, Chance and Creativity. Kovalama, Şans ve Yaratıcılık. Ve bu kitapta 4 farklı şans tipi olduğunu ilk defa ortaya koydu. Bu 4 şans tipinden ilkine Kör talih veya kör şans diyebiliriz. Hiçbir kontrolünüz yok üzerinde. Evren size bir oyun oynuyor. Mesela çok zengin bir ailede doğuyorsunuz veya çok fakir bir ailede. Girişimciliği müthiş destekleyen bir ülkede doğuyorsunuz veya girişimciliği pek desteklemeyen bir ülkede. Veya yolda ülken başınıza birdenbire yıldırım düşüyor. Bu konulara yapacak bir şey yok. İyisi de, kötüsü de bunlar kör tarih. Bunları tamamen gündemden çıkarmanız gerekiyor. Çünkü bunun üzerine bir kontrolümüz yok. Bunlara hayıflanabilirsiniz bir faydası yok. Bunlara sevinebilirsiniz, sürdürülebilirliği yok. Hiç ilgilenmiyoruz. Bizim ilgilene bileceğimiz çünkü 3 farklı şans tipi daha var ve bunlar kontrolümüzdeler. Kontrolümüzde olan birinci şans tipine harekete dayalı şans diyor Austin. Ne demek harekete dayalı şans? Biz hareket ediyoruz. Evrene bir enerji veriyoruz ve evrenin gidişatını değiştiriyoruz. Evren de bize yeni bir şeyler sunuyor. Yok yok öyle o kadar siktitvari kavramlarla bunu anlatmak istemiyorum. Aslında iş değişi son derece basit. Kendi hayatımdan hem iş hayatımı hem özel hayatımı kökten değiştiren bir örnek anlatmak istiyorum. Eğitim şirketimi yeni kurmuştum o dönemde. Pek müşterimiz yok. Yeni müşteri nasıl buluruz diye bakıyoruz ve o gün gazetede bir haber gördüm Türkiye'nin büyük bir telekom şirketi müşteri deneyimi yönetim konusunda ödül kazanmış. Ben de müşteri deneyimi yönetim konusunda eğitimler ve danışmanlıklar veren bir insanım o dönemde. Hemen o şirkette o ödülden sorumlu insanı ismini bulduk. Bir genel bir yardımcısı. Ve hemen ona küçük bir hediye paketi hazırladık. Kitabım, neler yaptığımıza dair küçük bir broşür, bir kutlama yazısı, bir de küçük çiçek. Hemen yolladık bir hanımefendiydi. Hanımefendi çok hoşuna gitmiş tabii paket. Yani yardımcısına yönlendirmiş. Bak böyle bir şey geldi. Bunlar doğru insanlar olabilirler. Biraz incele demiş. O inceleme görevini verdiği insan daha sonra müstakbel eşim olacak olan Pınar. Pınar incelemiş ve hoşuna gitmiş ve bizi ofise çağırdılar. Bizi ofise çağırdıktan sonra birkaç şey birden değişti hayatımda. Bir tanesi çok büyük bir proje almış olduk. Aslında eğitim firmamın kuruluşundaki temel proje oldu diyebilirim. İkincisi Pınar'la tanıştık. Pınar'la o dönemki tanışmamız bir müşteri ilişkisiydi sadece. Aradan birkaç yıl geçti. Birkaç yıl sonrası ben bekarım ve o da bekar. Ve o bekar dönemde sosyal medyada onun bir paylaşımını gördüm. Çok hoşuma gitti ve bir yorum yazdım. Sonrası tarih, sonrası aşkımız başladı. Evliliğe dönüştü. Ege'miz dünyaya geldi. Müthiş bir hayatın ilk adımı oldu. Neyin sayesinde o gün harekete geçip o hanımefendiye o paketi yollamam sayesinde. Sosyal medyada Pınar'ın söylediklerine bir yorum yazmam sayesinde. Harekette bereket var. Çünkü hareket ettiğimiz anda etrafımız dönüşmeye başlıyor. Bizim onun üzerine bir etkimiz oluyor. Ve bu etkinin bir şansa dönüşmesi mümkün. Eğer hareket etmezseniz hiçbir şey size yardımcı olmuyor. O yüzden birinci önerim hareket etmeniz. Çekilmeye, utanmaya gerek yok. Aşk ilişkilerinde de, iş ilişkilerinde de, sosyal ilişkilerde de hayat hareket edenlere giriyor Eğer kendinizi bir konuda geliştirmek, bir girişimci olmak istiyorsanız o konuyla ilgili bir konferansa gidin. Orada birisine gidip kalp verin. Bir merhaba deyin. Harekette bereket var. Birinci şans tipi bu. Austin kitabında kontrol edebildiğimiz ikinci şans tipini haberdarlığa dayalı şans diyor. İlginç bir kavram. Bir konuda bilgiliyseniz, o konudaki gelişmelerden haberdarsanız oradaki fırsatı daha iyi görme şansınız var. Haberdar olmaya dayalı şans özellikle girişimcilik ve yatırımcılık çok çok çok önemli. Neden? Çünkü bir konuyu yakından takip ediyorsanız, o konudaki bütün gelişmeleri izliyorsanız fırsatları da görmeye başlıyorsunuz. Mesela elektrikli arabaların adaptasyonu konusunu takip ettiğim için Tesla yatırımcısı oldum ve hayatımı kökten değiştirdi gibi. Ve hatta girişimci olmak istediğiniz alandaki kanunları, prosedürleri, regülasyonları yakından takip ediyorsanız ve buralarda bir değişimden, başkalarından önce haberdar oluyorsanız ilk girişimi siz kurup siz daha başarılı olabilirsiniz. O yüzden haberdarlık ikinci mesele. Haberdar nasıl olur? Okuyarak, araştırarak doğru insanlarla ilişki halinde olarak bir konuya kilitlenip o konuyla ilgili derinlemesine içine doğru girip bilgilenerek bütün bunlarla olur. O yüzden haberdarlık aslında çok büyük bir şans faktörü. Eğer haberdarsanız daha fazla fırsatla karşılaşma şansınız var. James Austin kitabında üçüncü kontrol edebilir şans tipini ise uniqueness'e bağlıyor. Ne demek uniqueness? Tekillik, tek olmak, farklı olmak. Yani sizin bir farklı olduğunuz bir yönünüz var. Bu bir beceri olabilir mesela. Bu beceri dünyada o kadar nadir olan bir beceri ki insanlar size ihtiyaç duyuyorlar. Girişimci, yatırımcı ve aynı zamanda filozof olan Naval Ravikant bu konuda güzel bir örnek verir. Mesela derin dalış konusunda dünyadaki en önemli uzmansınız. E, birileri inanıyor ki batık bir gemi var ve ondan bir elmas çıkarılacak. Ne yapacaklar? Size başvuracaklar. Belki o elmastan size de bir pay verecekler gibi. O yüzden bir konuda derinleştikçe çok fark yaratmak ve önünüze şans fırsatları açmak mümkün. Tek olmaya, farklı olmaya dayalı başka bir enteresan modelde bir sürü farklı beceriyi bir yere getirmiş bir kombinasyona sahip olmanız. Bu konuda kendin bir örnek vermek istiyorum. Henüz imzalanmadı. O yüzden kesinleşmediği için isim veremeyeceğim ama Türkiye'de gelecek yıl piyasa yeni çıkacak olan bir yatırım ürününün bütün sosyal medyasını e-bültenlerini, YouTube videolarını podcastlerini ben yapıyor olacağım. Oldukça yüksek kazançlı bir iş olacak bu. Peki neden bu iş bana verildi? Çünkü Türkiye'de yurtdışı borsalar hakkında konuşan yazan, çizen, bunu videolarla podcastlerle etkili şekilde anlatan bu konuda kendi parası işin içinde olup kaybeden, kazanan nadir insanlardan bir tanesiyim. Bütün bunlar bir kombinasyonu dönüştü ve bu firmanın ilgisi çekti. İşte unique olduğum yani James Austin'in deyimiyle tekil olduğum, farklı olduğum bir yön tekrar benim önüme bir şans olarak döndü. Kesinlikle benim bir satış veya pazarlama faaliyetim olmadı. Şirket beni aradı, bana ulaştı ve hocam sizin bu becerilerinizden yararlanmak istiyoruz dediler. O halde başkalarından farklı bir yön geliştirmek yine bizim önümüzü açacak, şansımızı artıracak faktörlerden bir tanesi. Bu bir beceri seti olabilir, bir ilişki seti olabilir, benim anlattığım örnekte olduğu gibi bir kombinasyon olabilir ama bunlar hep kısmetimizi açıyor. Çünkü eninde sonunda bir de işte buna ihtiyacı oluyor. Tabii ki üzerine kontrol sahibi olduğumuz 3 şans faktöründen bir tanesini seçmek zorunda değiliz. Bunların üçünün bir kombinasyonu da olabilir. Bir yandan daha fazla hareket ederiz. Bir yandan daha fazla haberdar olmak konusunda araştırırız, takip ederiz. Ve bir yandan da tekil olduğumuz belli yönleri geliştirmeye çalışabiliriz. Bütün bunlar ne yapar biliyor musunuz? Bütün bunlar şans yüzeyimizi artırıyor olurlar. Şans yüzeyi kavramı Twitter'da çok sevdiğim Salih Bloom'un bana kazandırdığı bir kavram. Ne anlama geliyor? Aslında Interstellar filminin bir sahnesinden bir örnekle anlatmak bunu güzel. Filmi izlemediyseniz mutlaka izleyin. Christopher Nolan'ın Muazzam Bilim Kurgu filmi. Dünyada hayat sona ermek üzere astronotlar bir uzay gemisine biniyorlar. Bir kara delikten geçip başka bir evrene gidiyorlar ve orada üzerine tekrar yaşamın kurulabileceği ve insanlığın göç edeceği bir gezegenin peşindeler. Yakıtları kısıtlı, enerjileri kısıtlı, zaman kısıtlı. Üç gezegen var önlerinde. İlkini deniyorlar. Fırsatın olduğu inandıkları gezegenin işler çok ters gidiyor. Spoiler vermemek adına anlatmak istemiyorum. Önlerinde iki alternatif kalıyor fakat bunlardan sadece bir tanesine gidecek kadar yakıtları var Bu gezegen bir tanesi bir kara deliğe yakın. Kara delikler biliyorsunuz her şeyi kendilerine çekiyorlar. Gemideki bilim kadını diyor ki o gezegene gitmeyelim. Çünkü onun yakındaki o kara delik her şeyi kendisine çektiği için o gezegene hiçbir şey çarpmış olamaz. Çarpmayınca da şanslı tesadüfler meydana gelmez. Çünkü orada hayatın başlaması için üzeri bir bakteri tipinin olduğu bir kayanın mesela çarpıp orada kendine bir yaşam şansı bulması gerekirdi. O kara delik hepsini kendisi emri için bu gerçekleşmiyor. O yüzden de o gezegenin şans yüzeyi çok az. Şans yüzeyimizi artırmamız gerekiyor. Üç faktörü yerine getirmek, bir de kara deliklerden uzak durmakla mümkün. Ne demek kara delik? Şansımızı, şanslı tesadüflerle rastlaşma ihtimalimizi engelleyen şeyler nedir? O olmaz, bu olmaz, şu yürümez, bu gitmez diyen insanlar. Sürekli günlük işlere kendimizi aşırı kaptırıp dünyaya gözümüzü kapatıyor olmamız. İşte bütün bunlar birer kara delik. Kara delikler hayatınızdan çıkartın. Kendi şansınızı yönetebileceğiniz üç faktöre odaklanın. Yani ne yapın? Daha fazla hareket edin, daha fazla beceri geliştirin. Daha fazla şeyden haberdar olun. O zaman 2023 çok çok daha şanslı geçecek. Bir de tabii Haddini Aş kulübüne katılabilirsiniz. Haddini Aşk kulübünde pek çok kendini geliştirmeye çalışan insan var. O kulübe katılmanız belki de sizin şans yüzeyinizi genişletecek. Hem bizim sunduğumuz eğitim ve içerikler hem de o kulüpteki diğer insanlarla tanışmanız sizi yepyeni bir yere doğru götürüyor olacak. Kulübe katılmanın ilk adımı ücretsiz bir şekilde bir e-bültene üye olmak. Linki aşağıda gidin o linke hemen tıklayın e-bültenimize üye olun. Eğer o bültende karşılaştıklarınız çok hoşunuza gidersin, daha derin bir ilişki için kulübede ücretli abone olabilirsiniz ama hiç acelesi yok. Belki de gerek kalmaz. Belki o ebürten bile sizin şans yüzeyinizi yeterince genişletir ve muazzam bir 2023 yaşarsın. Bugünlük de bu kadar. Harika bir 2023 diliyorum. Haddin Aşk Kulübü'nde görüşmek üzere diyorum.